Arkadaşlar merhaba, bugünkü videomda size birazcık temettü yatırımcılığından ve bununla birlikte temettü yatırımcının bahsettiği bazı kavramlardan bahsedeceğim. Bu kavramlara ve bu temettü yatırımcılığına ilişkin yorumlarımı aktaracağım. Şimdi borsamız yani borsa İstanbul'u kastediyorum yaklaşık yani 400'ün üzerinde ise ev sahipliği yapıyor. Bunun yaklaşık belki yarısı belki yarısından fazlası genellikle temettü ödemeyen hissenetleri. Bunlar genelde küçük ölçekteki şirketler. Tabi küçük ölçekli bir şirket olması temettü ödememesinin %100 korele bir özelliği değil ama burada bir korelasyon var elbette. Şirketler hızlı büyüme aşamasında temettü vermek yerine karlarını Sermayelerini ekleyerek işlerini büyütmeyi ve hızlı büyümeyi daha çok ön planda tutuyorlar. Bu gayet doğal bir durum. Nispeten daha oturmuş, daha büyüyen ve istikrarlı kar eden şirketler ise temettü vermeyi tercih ediyor. ve Bu birazcık tabii kurumsallıkla da ilişkili. Daha kurumsal şirketler genellikle temettü verme konusunda da daha cömert oluyorlar. Burada Türkiye'nin en önde gelen holdinglerini, bankalarını daha çok görüyoruz ya da önde gelen sanayi kuruluşlarını, ISO 500'deki büyük sanayi kuruluşları, halka açık kuruluşlar burada biraz daha ön planda oluyorlar. Şimdi son dönemde temetli yatırımcıları tarafından yani gerek yurt dışında, tabii yurt dışında hangi kavram popüler olursa bizde de iyi kötü bu popüler oluyor bazı kavramlar ön plana çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi mesela finansal özgürlük. Hatta burada işte fayr diye bazı fail gibi bazı kavramlar da çıkmaya başladı. Şimdi burada kastedilen şey şu: diyorlar ki temettü yıllık temettü ortalama geliriniz işte sizi hiç çalışmadan hayatınızı idame ettirecek noktaya geliyorsa ve işte şey ise portföy gelirinizde işte belirli portföy değerinizde belirli bir maaş katsayısıyla çarpıldığı zaman yani işte diyelim ki sizin 300 maaşınıza denkse atıyorum burada diyorlar ki siz artık finansal olarak özgürsünüz artık temettüden hani emekli olabilecek seviyedesiniz siz bu temettü gelirleriyle geçinebilirsiniz şimdi bu noktada e, tabii ki bu bir gerçeklik. Yani yıllık temettü geliriniz işte e, belirli bir sizin maaş gelirinizi denkse ya da ise siz evet bu temettü gelirleriyle artık geçinebilirsiniz ve sizin aktif olarak bir işte çalışmanıza gerek olmayabilir. Ama burada tabi şöyle sakıncalar var. Yani birincisi enflasyon bir durum var. Yani sizin şirketleriniz size temettü veren şirketlerin temettülerinin de her yıl enflasyon oranında artması lazım. Eğer bu sabit kalırsa yani sizin orta olduğunuz şirketler enflasyonun altında büyür ve enflasyonun altında temettülerini arttırırsa zaman içerisinde sizin alıyor, alıyor olduğunuz temettüler azalabilir. Yani şeyleri, hisseleri hiç satmayacağınızı varsayalım hissenin kendi kısmıyla portföy değerinizle çok ilgilenmiyorsunuz. Sadece temettü geleninizle geçiniyorsunuz. Burada sizin için ön planda olacak şey tabii ki e, aylık olarak ya da işte yıllığa böldüğünüzü sizin alacağınız temettüler. Bunların büyüyor olması lazım. E, ülkemize baktığımızda son dönemde yani son yıllarda şirketler evet kar etmeye devam ediyorlar ama temettülerini enflasyon kadar mesela arttırmıyorlar. Yani dönem dönem sizin nakit akışınız burada e, sizi geçindirmeden uzak noktalara gelebilir. Yani enflasyon çok hızlı artabilir. Temetti orada daha geriden gelebilir. Geç gelebilir. E, ya da belki şirketiniz enflasyondan çok faydalanmış bir şirket. E, belki bu anlamda avantajlı da olabilirsiniz ama genelde bu tarz e, enflasyonun hızlı bir şekilde yükseldiği durumda temetti yatırımcıların olumsuz etkilenme potansiyeli var. Bunları hesap etmeniz gerekiyor. Yani burada belli bir buffer mı diyelim. Belli bir boşluk olması gerekiyor. Dolayısıyla yani burada artık bugün bu yıl itibariyle ben bu gelir elde ediyorum. Benim artık çalışmama gerek yok gibi bir yaklaşım bence doğru değil. İkincisi ise e, şu var. Yine kriz dönemlerinde bazen şirketler hiç demektir vermeyebiliyorlar. Hatta bedelli sermaye artırımları yapabiliyorlar. Bunu 2018 ki kur atağında gördük. Bankalar ki bunlar her yıl geçmişte temettü veren kuruluşlardı. O yılda bırakın temettü vermeyi. BDLK zaten bu konuda kısıtlar koydu. Hala da galiba bazı kısıtlar var. Bankalar o dönem serma artışları yaptılar. Yani ciddi anlamda para talep ettiler. Bir yıllık belki temettüyü kadar para ödemeniz gerekti başına. Tam tersi yani sizin orada payınızı korumak için temettü almayı bırakıp para verdiğiniz bir ortam oluştu ve hisse fiyatları da ciddi anlamda o dönem baskılandı. Yine böyle dönemlerin de olabilmesi mümkün. Ülkemizde 7-8 yılda bir genelde e ekonomik anlamda sıkıntılı dönemler geliyor. Yani ortalamayı vurduklarında hep öyle denir. 8 yılda bir işte zor bir sene muhakkak oluyor. Ki kaldığı ki şu anda son 2-3 senedir Hatta 4 senedir sürekli zor bir dönem yaşıyoruz. Onu ayrış tutuyorum. Hani şu anki durum biraz belki bir şey istisna olsun. Hadi. Ama daha geride de hep bu olmuş. Dolayısıyla sizin burada da bir yedek akciğinizin olması gerekiyor. Sadece temettü var deyip yaşayamazsınız. Başka belki pasif geliriniz de olmalı. Ya da işte buradaki rasyoyu tam yıllık geliriniz değil de bunun belli bir katıyla çarpılacak şekilde olmalı. Yine bir nokta da yani şöyle tabii temettü yatırımcıları fiyat hareketleri biz ilgilenmeyiz diyorlar. Kendilerince haklı olabilirler, tutarlı olabilirler ancak fiyat hareketleri inanılmaz bir kazanç potansiyeli, hem kazanç hem kayıp potansiyeli oluşturuyor. Temettü yatırımcıları tabii ki burada hiç yoklar. Yani hisse senetlerinin yıllık bazda %40, %50, %100, %100 hareket yaptığı dönemlerde onlar sürekli alabilirlerse, beğeniyorlarsa alıyorlar veya bekliyorlar. Hiçbir zaman karlarını realize etmeyi düşünmüyorlar. Tabi bu da biraz farklı bir davranış. Açıkçası benim pek yapamadığım, yapmadığım, yapmaktan uzak olacağım bir davranış. Şahsen benim bu kavramlara bakışım yani olumsuz bulmuyorum kesinlikle. Tabii ki uzun vadeli temettüye dönük yatırım yapılabilir. Ama bu yatırımların sürekli kontrol edilmesi lazım. Şirketlerin bilançolarının dönemsel olarak bakılması lazım. Ben alırım atarım kira işte kenara 20 sene sonra da beni emekli edecek yaklaşımı doğru değil. 20 sene içerisinde dünya çok değişiyor. Türkiye çok değişiyor. Sizin bu 20 sene içerisinde de dönem dönem konjüktürel olarak şirketin büyümesini karlılık anlamında zayıfladığı dönem sizin bu hisseleri Gerekiyorsa değiştirip satmanız sizin buradaki elde edeceğiniz gelire çok aşırı derecede etkili oluyor. Yani mesela bankalara örnek verelim. 2016'ya kadar bankalar inanılmaz performans gösteriyordu Türkiye'de. Sonra önümüzdeki 5-6 senede ise bankalar çok kötü performans gösterdi. Dolar bazında hiç para kazandırmadı Sanayilerde tam tersi. İşte son 1-2 yılda mesela inanılmaz performans Pandemi döneminde özellikle gösterdi. Yani burada dönem dönem sektörleri değiştirebilmek ya da portföyü çeşitlendirebilmek çok önemli. Ben sadece işte temettü veren listeyi alıyorum, kenara atıyorum, emekli olacağım mantığıyla işlem yaparsanız burada e, evet yani şirketler hep büyüyeceği için e, çok büyük hatalar yapmadığınız zaman şirketler dönem zaman içerisinde büyür ve size temettüyü kazandırır. Okey ama burada potansiyelin çok altında bir büyüme, çok altında bir gelir elde edersiniz. Bununla birlikte ülkemizde tabii temettü verme kültürü nispeten az şirketler tarafında işte bu biraz da şey tarafında yani büyüme tarafında olan şirketler temettüden ziyade sermayeleri büyütmeye çalışır. Bu biraz da bundan kaynaklanıyor. Aslında normal şartlarda dürüst bir şirket yönetimi varsa temettüyü vermekten ziyade bedelli bile uygulayan şirketi sürekli büyütmeye çalışan yönetim aslında daha hayırlıdır. Daha iyidir yani. Özellikle erken aşamalarda alınan bir şirket çünkü daha çok büyüme potansiyeli ve gelecek için daha büyük temettü potansiyeli vardır. Bu anlamda da böyle seçimlerde bence biraz yapılmalı. Yani bugün temettü ödememesi o şirketin gelecekte temettü ödemeyeceği anlamına gelmez. Çok büyük potansiyel barındırıyordur şirket. Karını içeride tutmayı tercih ediyordur. Ama dediğim gibi sizin bunları da analiz edebiliyor. Bunlarla ilgili Bunlarla ilgili Karar verebiliyor olmanız lazım. Doğru karar verebiliyor olmanız lazım. Ben şahsen işin şey tarafındayım. Yani açıkçası aktif olarak Trading yapıyorum. Yani uzun vadeli benim için kağıt tutmak sanırım 6 ay ya da hadi bilemediniz bir seneyi pek geçmedi şu ana kadar ben dönemsel olarak takip ediyorum ve bundan dolayı çok kaybettiğim paralar da var tabi ama doğru aşamalarda çıktığım için çok ciddi anlamda kar ettiğim durumlar da çok oldu. Ben aktif yönetiyorum portföyümü dönem dönem borsadan komple çıktığım da oluyor. Tabii ki bu belli bir Bilgi, beceri gerektiriyor, takip gerektiriyor, bunu herkes yapamayabilir. Ama dediğim gibi temettü hissesi de biriktirecek olsanız yine bilançoları okumanız, dönem dönem konjonktüre bakmanız, hani geleceği öngörmeye çalışmanız faydalı olacaktır. Ve tek bir hisse yerine bir hisse portföyü. Birden çok hissenin olduğu bir portföy oluşturmanızın faydalı olacağını düşünüyorum. Benim temettü yatırımcılığına dair görüşlerim böyle. Siz ne düşünüyorsunuz? Finansal özgürlük ve temettü yatırımcılığı anlamında görüşleriniz varsa aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.